Merhaba ben Profesör Poco X3 NFC'nin MIUI 12.5 güncellemesi yayınlandı Türkiye cihazlara şimdi bu güncellemeyi önce yükleyeceğiz ardından neler getirip neler götürdüğüne hep birlikte bakacağız bunun için önce ayarları açıyoruz aslında daha önce güncellemenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için temiz bir şekilde yapmamız lazım bu yüzden güvenlik kısmından optimizasyonu tamamlıyoruz Temizleyiciden cihazın ön bellek dosyalarını temizliyoruz. Daha sonra ayarlara giriyoruz. Biz güncelleme paketini indirdik. Yeniden başlatıyoruz. Cihaz kendi kendine güncellemeyi tamamlayacak. Ve hep beraber bakmaya devam edeceğiz. Şimdi önce bir güncellemeyi tamamlasın. Ardından tekrar buradayız. Evet sizin de gördüğünüz gibi ilk olarak MIUI logosunun animasyon şekli değişmiş bir gümüş renge bürünmüş ardından bu gümüş rengin üstünde bir parlama gördük bu şekilde MIUI logosu değişmiş olmuş şimdi cihazda bir değişiklik var mı buna bakacağız. Evet diğer Xiaomi cihazlarda olan ama Poco X3 NFC'de bulunmayan özellik MIUI 12.5 güncellemesiyle ile birlikte gelmiş. Bir de bir eklentiyle ile birlikte gelmiş. Normalde sağ taraftan çekip kontrol merkezini açamıyorduk. Yani sağdan da soldan da çekseniz bildirim merkezi açılıyordu. Şimdi sağdan çekince kontrol merkezi açılıyor. Sol taraftan çekince de bildirim merkezi açılıyor. Bir de buna ek olarak şöyle bir durum gelmiş. Kontrol merkezini açtığınızda ya da diğerini açtığınızda ekrandan sola sağa doğru çekerseniz bu ikisi arasında bir geçiş gerçekleşiyor. Şimdi benim merak ettiğim bir durum var. Biliyorsunuz bir önceki güncellemeyle birlikte kameranın geniş açı lensine geçme süresi biraz uzundu. Bakalım o konuda bir iyileşme gelmiş mi? Şunu 9 16 yapalım. Evet, bastık. Deneyelim. tekrar. Tele lensi hızlı geçti. Normale hızlı geçti. Yine yavaş ama bir önceki güncelleme paketine göre biraz daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bir de videoda bakalım. Videoda da bir anlık bir bekleme sonrası geçiyor. Bir nebze de olsa düzeltilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bu noktaya bakarak. Şimdi şu temiz yüklemeyi gerçekleştirmek için bir de bu paketi yükledikten sonra, yani güncelleme paketini yükledikten sonra tekrar yüklemeden önce yaptığımız işleri tekrarlıyoruz. Evet, telefon hakkında kısmına gelelim. Bunu beklemiyordum, şu an Android 11'e de geçmişiz. MIUI 12.5 ile birlikte. Benim için sürpriz oldu en azından. Evet Android 11 de cihaza gelmiş oldu. Bu güncelleme ile birlikte 20 kat daha fazla işleme gücü olduğu şirket tarafından bildirilmiş. Özel ayarlar olduğu, Android'in güvenlik paketinin Temmuz 2021'e arttırıldığı daha hafif bir MIUI ile birlikte daha iyi bir deneyim sunulacağı bildirilmiş. Şimdi biz bu güncelleme paketini tam bir hafta boyunca kullanacağız. Özellikle dikkat ettiğimiz bir husus var biliyorsunuz batarya performansı güncellemelerden sonra batarya performansı iyi ya da kötü şekilde değişebiliyor. Bunu deneyimleyeceğiz ve bunu da süreleriyle birlikte sizinle paylaşmış olacağız. Şimdi şu batarya kısmına bir bakalım bir de karşımıza çıkan kullanımda bu bir hafta boyunca karşımıza çıkan durumlara iyi ile iyi kısımlarına kötü kısımlarına hep birlikte bir bakalım. Evet, yaklaşık bir haftadır MIUI 12.5 ve Android 11'i kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir neler getirdiğine bir bakalım. Götürdüğü çok fazla bir şey yok batarya kısmının dışında. Ona en sonda değineceğiz. Getirdiklerine bakalım. Başta da söylediğim gibi sağdan aşağıya çektiğinizde kontrol merkezi açılıyor. Soldan aşağıya çektiğinizde bildirim merkezi açılıyor. Ve bu iki merkez arasında sağa sola çekerek Geçiş yapabiliyorsunuz. Kameranın geniş açı lensine geçiş hızı bir nebze de olsa düzeltilmiş. TL lensde herhangi bir sıkıntı yok. Bir anda geçiş yapıyor. Ama geniş açı lensde ufak bir bekletme yaratıyor. Videoda da gösterip Geniş açı lensine geçiyoruz. Tele, Geniş açı. Gördüğünüz gibi ufak bir bekletme yaratıyor. Bir önceki güncelleme paketinden daha stabil çalıştığını söyleyebiliriz. Onun dışında bazı animasyonlar değişmiş. Özellikle açılıştaki MIUI logosu değişmiş. Android 11 ile birlikte şu gördüğünüz ses kısmı değişmiş. Buraya gece modu, işte sessiz al gibi özellikler şuraya eklenmiş. Ancak hala bildirim ve arama sesleri ayrılmış durumda değil. Bir diğer eklenen özellik kontrol merkezinin altında akıllı cihazlar diye bir kısım gelmiş. Burada eğer evinizde herhangi bir akıllı cihaz kullanıyorsanız bu akıllı cihazlarınızı doğrudan başlatıp çalıştırabilirsiniz tek tıklamayla. Eğer dediğim gibi akıllı bir cihazınız varsa kullanım açısından oldukça kolaylaştırmış durumda. Onun dışında çok fazla bir getirisi yok çünkü zaten MIUI'nin özelliklerinden bir tanesi Android'in son sürümlerinde ne kullanılıyorsa cihazda da, Xiaomi cihazlarda da bunlar kullanılıyor. Şimdi bir de şarj kısmına bakalım. Siz ekranın bir kısmında bizim şarj istatistiklerini görürken ben de biraz kullanım olaylarından bahsedeyim. İlk şarj 77 dakika sürmüş. 38 saat bize kullanım imkanı vermiş. İkinci ettiğimiz şarj 62 dakika sürmüş. 48 saat 25 dakika kullanım imkanı vermiş. Üçüncü şarj 68 dakika sürmüş, 47 saat 48 dakika kullanım imkanı vermiş, yani 48 saate yakın. Son yaptığımız şarjda 60 dakika sürmüş. Bizim bir önceki raporlarımızı izlediyseniz yaklaşık 60-70 saat arasında kullanım imkanı sunuyordu bize cihaz ama Android 11 ve MIUI 12.5 ile birlikte bu süre biraz kısalmış gibi duruyor. En azından bizim kullanım süremiz azalmış oldu. Bir diğer gelen durumu size anlatayım. 100 tane mazlı biliyorsunuz. Ufak bir gecikmeyle birlikte çalışıyordu. Şu an yüzünüzü gördüğü anda açılıyor. Şimdi kendime çevireceğim. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde açılıyor. Şimdi siz bu güncelleme yaptığınızda ilk başlarda özellikle animasyon sürelerinde birazcık yavaşlama göreceksiniz. Bu güncellemenin Cihazınızda optimizasyon süresi arka planda devam ettiği için gerçekleşen bir durum. O yüzden biraz sabretmeniz gerekiyor. Özellikle telefon açılış hızı oldukça yavaşlıyor ilk yüklemeden. Hemen sonra birkaç kez şarj ettikten sonra bu durum düzeliyor. Bizim başımıza bunun dışında başka bir durum gelmedi. Dediğim gibi çok fazla... Xiaomi cihazları ya da Poco X3 NFC'yi değiştiren bir durum yok Android 11 ile birlikte. Daha stabil bir cihaz şu an elimizde. E, bataryanın kullanım süresi birazcık düşmüş. Ancak dediğim gibi hem güvenlik paketi yükseltildi, hem kamera geçiş hızı düzeltilmiş biraz, hem e, animasyonlarda biraz e, değişiklikler var. Kontrol merkezi, bildirim merkezi bunlar değişmiş durumda. Evet... MIUI 12.5 ve Android 11 güncelleme raporumuz bu şekildeydi. Bir sonraki güncelleme raporumuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.